2020 Denizli Bozkurt İnceler kasabasındayız. Burada rekor gelişim müşterimiz, rekor gübre, sıvı yaprak gübresi müşterimiz Tahsin Acıkara'nın ceviz bahçesindeyiz. Burada sıvı yaprak gübremizi, rekor gübre, sıvı yaprak gübremizi kullandılar. Şöyle bahçemizi gösterelim. Bu bahçe içerisinde atılan ve atılmayan yerler mevcut. Tahsin Bey, şöyle gösterelim. Şimdi bu bahçenizde yıllardan beri rekor gelişim yani, kullanıyordunuz, bu sene rekor gübre, sıvı yaprak gübresini kullandınız. Aynen. Neler oldu? Bir anlatalım, özetleyelim. Bu, se bu sene ilk defa bu sıvı gübreyi kullandım. Yoksa önceden, babandan devamlı veriyordum. E, bu sene ilk defa sıvısını kullandım. E, bahçem e, ikiye ayırdım. E, bir tarafını attım, bir tarafını atmadım. Şimdi sizlere onu göstereceğiz, atılanla atılmayan taraftaki farkı. Şimdi e, şu sağ tarafımızdaki yer atılmadı. E, oranın e, çiçek açımında sülüyünden atılan taraftaki sülük arasındaki farkı gösterelim. E, gösterelim. Şöyle gidelim. Gösterelim. Ağaçlara doğru gidelim. Gel. Şu büyük ağaçtan başlayalım. Ha? <gülüyor> Orası atılmıyor ağaçların üremüşleri bu şekilde. Evet. Görülüyor. Böyle Bak ee, bu bu tarafa atılmadı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şu an bu tarafa atılmadı. Hah. <gülüyor> atılmayan ağaçlara bakıyoruz. Şuradan evet. atılmayan ağaçlardan da bir iki püskül sülük gösterelim ee, atılıp da atılmayıp da sülüklerine şöyle gösterelim hı hı. sülükler ne kadar küçük evet. şimdi atılan taraftaki sülükleri de göstereceğiz karşılaşma yapacağız şöyle görülüyor burası atılmayan bu, bu tarafı atılmayan, atılmayan taraf. e, Ağaçlar. bunların cinslerini de söyler misin bunları şerter çanter şimdi atılan bölgeye doğru gidiyoruz Hoş geldiniz. Bak, e, burası, e, burası atılan. He, burası e, atılan. E, sülükleri görüyor musun? Ne kadar büyük? Şöyle. Bak. Ha. Bu ağaçlar kaç A yaşında? Aslında bu ağaçlar e, 4 yaşında. 4 yaşında. Ne? yaşında. Böyle gidiyoruz. Gidelim. Göster. Sülüklerin boyuna bak. Şimdi. Ne biçim boy yaptı? Sütunları da vardı. Az önce baktınız, göstermişsiniz. Onları da gösterin. Bak daha yeniçi, daha öbürleri çiçeğe bilmeden bu verime düştü. Şöyle görüyorum. gördüğünüz gibi bak, çatal çatal. Buralarda bak, hı hı. büyümeye böyle. bak, ha. Ya yani şu an. Bu ceviz. Evet. Şurada da gösterelim. Şu şekilde. Evet. Böyle. Yani, yani burada da aynı şekilde oluşan. Yani gördüğ su. gördüğünüz gibi arada büyük fark var. Şimdi, e, rekor kibre, yaprak kibresini ne zaman uyguladınız? Bugün 27 Nisan. Hangi durumdayken uyguladınız? Vallahi ağaçlar uyanmadan yeni uyanırken böyle tam domurcuğa binerken uyguladım. Domurcuğa binerken uyguladım. Yani aşağı yukarı ne kadar desem bir hafta on gün önce. On gün, içer on gün içerisinde bu hale, bu hale getirdi. Bu hale getirdi. Şimdi gösterdik. Atılanı da, atılanları da gösteriyoruz. Ee... Şu ağaç kuruyordu. Evet. Bak, böyle. kuruyordu. Bunu keç çektim. Tamam. Buna tuttuk rekor gübreyi. Buna da uyguladınız. Buna da uyguladık, bak. Yani Furyan bir ağaca da uyguladınız. Heh. Zaten bu ağaç şöyle, gövdesinden Heh. bile... Evet, yani patlamaya geçti. İyi derecede bir patlama yaptı. Patlamaya geçti. Şimdi burada e, ceviz ağaçlarının uygulamasında oluşan sonuçta cevizlerin erken, cevizlerin erken oluşması, direncine evet. karşı, soğuğa karşı, daha öne geçiriyor. Daha öne geçiriyor, ee, evet. Ava burada serin. Şu an daha e, 7 derece. 6-7 derece hava o arada. Daha derece. Evet. Bugün 27 Nisan ama hala hava sert. Şöyle e, tekrar gösterelim. Başka eklemek şu, istediğiniz var mı? Şu, Ürünle şu, Rekar alakalı. Rekar yani, gübreli. E, bu sene bunu ilk defa uyguladım. İnşallah e, dediğimiz şekilde e, tuttururuz bunu. Bundan, bundan sonra her sene inşallah uygulayacağız. Evet. Ve de vatandaş, çiftçi kardeşlerimize tavsiye ederiz. Şimdi tabandan uzun yıllardan beri rekor Kullanıyorum evet, Kullanıyorum. Yaprak zaten en üst seviyede. Evet. Onunla birlikte yapraktan uyanma döneminde rekor gübre, sıvı yaprak gübresini verdik. Burada amacımız şuydu. Püsküllerle birlikte yaprakların da... Parlak oluşu... Kuvvetli yaprakların oluşuyor. Yaprakların da açması. Şöyle gösterelim. Şöyle evet görünüyor. Yani yaprakların da açıyor olması. Hem tutum beraberinde getirdi. Hem de e, bu canlılığı sağladı. Şu büyük ağaçlara da bakalım mı? Gösterelim. Cevzir üreticilerimiz, üreticilerimiz de görsün, izlesinler. Şu büyük ağaca bak sen şimdi kadar. Evet. Kaç yaşında bu ağacımız? Bak şunu bile bu sene diktim. Bunlara bile sıktım. Görüyor musun <Gülüyor> bak. Hemen uyandırdı yeni, yeni diktik yeni bunu. ha bir... Yeni diktim. Bu da gelişim lazım. Yani bu da, da, da yetişkin ha. Bak, şöyle. bunda şimdiye kadar böyle püskül görmemiştim. Bak, şilümine ha. Püskülleri yakından gösterelim. Evet. Şuraya gösterelim şöyle. Şimdi yani burada hem yaprak hem, hem pusu, taban hem taban uyguladık hem yaprak uyguladık ama buradaki sonuç şu an süper süper süper ee, tavsiye eder misiniz ceviz üreticileri tavsiye ederim şimdi ben sene küçük bir hobi için şeyim var seram var evet ee, atarken bir de e, oraya e, şey yaptım attım evet şimdi orayı göstereceğim tamam. Küçücük şeyler, fidanlar çiçeği açtı. Tamam, onları da gösteririz. Heh, gösterelim. Ee, var mı cevizle alakalı, cevizcilikle alakalı tavsiye edebileceğiniz üreticilerimize? Yani bunu cevizcilik zaten ben için yapıyorum. Hı -hı. Yani kendi bahçemde. Ee, ama e, rekor gelişimle tanıştım. Daban'dan kullanıyordum. Ee, şimdi e, yapraktan sıvıyı veriyoruz. Sıvı yaprak gübresinin e, herhangi bir olumsuz tarafı var mı? Şu anda yok. Yani yok. ağaçta, fülükte, yaprakta vesaire de... Süper, yok. Daha değişikliği, e, he, değişikliği çok. Değişikliği yani çok. Yani ağaçlar canlı canlı gösteriyor. Bak canlı yapraklarından gösteriyor. belli zaten. Evet. Çok canlı evet. gösteriyor. Ee, e, biz teşekkür ederiz buradan e, bütün ceviz üreticilerine. E, Bir... Selamlarımızı gönderiyoruz.